Bugün ele alacağımız konu Satürn'ün diğer gezegenlere olan transitleri. Evet. Hepinize merhabalar. Ben astrolog Arif Aydın. Bugün arkadaşlar hangi konuyu ele alacağız? Satürn'e biliyorsunuz derinlemesine bir giriş yapmıştık. Yaptığımız bu girişten ötürü de ne oldu? Tabii ki birçok bilgiler edindik ve aynı zamanda Satürn'ün en böyle e, namehram bilgilerine ulaşmaya çalıştık. Evet, Satürn'ün bu özellikleri ne yapıyordu? Bizim doğum haritamızda, e, özellikle transit geçişlerinde hayatımızda idrak kapasitemizi artırmaya çalışıyordu. Ve bu idrak kapasitesini artırırken e, hayat bize e, ciddi mesajlar veriyordu. Hani bir tane karikatür var, e, hepiniz görmüşsünüzdür belki, Instagram'da denk gelmişti bana. Hayat diyor size önce diyor bir mesaj verir diyor, tık tık tık diye diyor. Sonra diyor siz mesajı anlamazsanız diyor güm güm güm diye verir. Eğer diyor bunu anlamazsanız pat pat pat diye verir diyor. İşte Satürn bizim kendi hayatımızda inatlaşmamamız gereken, kendimizi kabul ve idrak durumunu açmamız gereken adeta bir Mevlana, adeta bir Yunus Emre bilgeliğiyle olaya bakıp çözümleme getirmeye çalışmamız gereken bir alan olduğunu söylüyor. Çünkü egonun adeta kırılması gibi bir durum oluyor değerli arkadaşlar. Özellikle de daha önceki bölümlerde bahsettiğimiz Uranüs ve Satürn kareleri hayatımızda pamuk ipliğine bağlı noktaları alıp çekip götürüyor. Ki o alanları artık biraz geride bırak ve daha ileri bir adıma geç de diyebiliyor. Evet bunları böyle biz gelişi güzel anlatıyoruz ama bunları yaşayanlar arkadaşlar öyle hafif şeyler değil bunlar. Çok ağır bir durumlar, çok ağır bir travmalar. Kimisi çocuğunu kaybeder, kimisi eşini kaybeder, kimisi başka bir şey olur. İlla hani vefat değil ama... Yani kabullenemeyeceği hayatında çok büyük bir yara ve şey açılıyor. O yüzden de bunlar öyle hafif konular değil. Bakmayın ben hani Satürn falan diyorum ama Satürn meleki bir kuvve ama o meleki kuvve insan hayatına malefik. Yani şöyle düşünün röntgen ışını vardır. Röntgen ışını röntgen çekilinceye kadar sana fayda sağlar küçücük bir anda. Ama sen o röntgen ışından maruz kalırsan o röntgen ışın seni kanser yapar. İşte Satürn'ün şeyleri biraz bu şekilde arkadaşlar etkileri. Ee, özellikle bizim kolektif gezegen dediğimiz gezegenlerin bizim insanlardaki yani biz insanlardaki vicdan mekanizması duygularına çok da öyle kucak açan ve onu e, ne diyeyim ben size, e, sempatik bulma durumu yok. Nasıl diyeceksiniz hocam, madem melek, melekler insanları sevmiyor, melek aslında doğadaki fizik kanunlarını yöneten enerjisel kuvve denir arkadaşlar din literatüründe. Mesela diyelim ki sen yüzme bilmiyorsun, denize girdin boğuluyorsun. Niye? Suyun kaldırma kuvvesi bir meleki kuvvedir. Sen yüzme bilmeden o denize girersen o deniz seni yutar ve boğulursun ama sen denize suçluluk suçlayamazsın. Yani ey deniz sen beni boğdun diyemezsin. Anlatabiliyor muyum? Çünkü astrolojide bakış açınız bir oluş şeklinde olması gerekiyor. Yani iyi ya da kötü kavramlarıyla değil, hayat bir oluştur. Tamam mı? İşte bir yamaca bakıyorsun, bir tarafı güneş alıyor, bir tarafı gölge alıyor. Gölgede büyüyen bitkiler var, güneşte büyüyen bitkiler var. Anlatabildim mi? İşte bu yüzden de e, gölgede duranlar, güneştekinlere kötü, güneştekinlerde gölgede duranlara daha iyi ne diyemiyor? E, kötü diyemiyor. Bundan dolayı da Hayata bir oluş olarak bakacağız. Arkadaşlar doğum haritasında hangi gezegenle ilgili olursa olsun açığa çıkan enerjinin özelliği tüm satürn transitlerinde aynı olduğuna göre ve tüm satürnyen transitler kişinin yaşamının bir boyutunda ilgili e, natal gezegen tarafından temsil edilen satürn prensiplerine ve derslerinden kişisel bir tepki olarak deneyimlendiğine göre Hani daha önceki bölümlerde bunları anlattık. Her transite ayrı ayrı ele almaktansa bu transitlerin anlam, anlamlarının faydalı bulduğumuz bazı anahtar terimleri ve kavramları belirlemenin yeterli olacağını e, düşünüyorum demiş Stefan Arayo. Şimdi burada e, bu konularla alakalı doğum haritalarına çok baktığınızda kendinize ait artık kuramlar, şeyler geliştirebiliyorsunuz. Ama e, bu konuları bir genellemeyle e, kitaplara dökmüş kişiler var ki bunlardan bir tanesi Stefan arıyor. O yüzden de biz bu bilgileri referans kabul ediyoruz. Zaten e, anlattıklarımın yani buradaki size paylaştığım bilgilerin yerine kendi bilgilerimden de ekliyorum. Beni dinleyenlere zaten çok teşekkür ediyorum. Bu arada kanalıma beğendiğiniz için ve abone olduğunuz için şimdiden de çok teşekkür ediyorum. Evet e, bu bölümde de daha önce açıklığa kavuşturmaya çalıştığımız gibi Transit Satürn arkadaşlar Tabii ki transit yapan herhangi bir gezegenle birlikte kavuşum, kare ve karşıt açıları veya e, natal konumunda transitleri kişinin tarafından hemen her zaman açık bir şekilde fark edilirken Satürn, Jüpiter, Uranüs, Neptün veya Plüto'ya yaptığı transitler ancak bazen kişinin farkında olabileceği bazı deneyimler ve duygularla ilişkilendirilebiliyor. Çünkü Satürn arkadaşlar kişisel gezegeninize kare yaptığı zaman ya da transit yaptığı zaman onu kendi hayatınızda anında hissediyorsunuz. Ama kolektif bir gezegenle kare yaptığı zaman o zaman toplumsal konularla alakalı daha çok ve yaşadığınız süperegosal anlamda. Şimdi şöyle anlatayım. Psikolojik astrolojide koç aididir. Aslan egodur. Yay süperegodur. Şimdi hocam nedir bu? Al işte bu yine bir derin girdik buraya. Bunu bilmek için işte astroloji tek başına yeterli olmuyor arkadaşlar. Bazı kuramları da biliyor olmak gerekiyor ki bunlardan en önemlileri de psikoloji kuramları. Ama astroloji sadece bireysel psikolojiden ibaret değil. Demiştik ki ID, Ego ve Süper Ego nedir? Önce bundan bahsedelim. Psikolojide Freud'un bulduğu bilinçaltı konuları vardır arkadaşlar. ID demek sizin hayvansal içgüdülerinizin olduğu ya da bilinç dışından gelen bir takım dürtü mekanizmalarını ifade ediyor. Ve dürtü mekanizması ve koç mesela dürtüsel bir enerjidir. Yine ego vardır. Çocuk 6 yaşından itibaren ego gelişimi yapar ve bu ego anneden, babadan ve o doğduktan sonraki safhada 6 yaşına kadar olan gelişimle kişinin benlik mekanizmalarının oturduğunu, oturduğu alanları ifade ediyor. Bir de süper ego dediğimiz bir kavram var ki bu da sizin yaşadığınız kültür ve toplumla alakalı durumları ifade ediyor. İşte sizin bu yaşadığınız toplum ve yaşadığınız coğrafya, yaşadığınız yer ve onların size öğrettiği adet, görenek, anne, artık e, kültür tamam mı? Bunların hepsi süperegosal durumlara giriyor. Evet değerli arkadaşlar bu kadar böyle bu konulara girdik aydiden, egodan, süperegodan bahsettik birazcık hani ee, Stefan Araya'nın notlarıyla bu Satürn'ün diğer gezegenleri olan transitlerinin mantığını anlamaya çalışalım arkadaşlar. Öncelikle az önce söylediğimiz gibi kendi kişisel gezegenlerinizle olan bağlantılarını da anında hissedersiniz. Ancak Uranüs, Neptün ve Plüto gibi e, Satürn ötesi gezegenler Satürn'de dahil buna ve Jüpiter'de dahil olarak bu gezegenlere transitler yaptığı zaman kişinin farkına varması biraz geç oluyor. Neden geç oluyor? Çünkü bu gezegenler arkadaşlar her şeyden önce yavaş ilerliyor ve sizin mevzuyu yavaş yavaş sindirmenizi sağlıyor. Şimdi mesela düşünün ki bir Uranüs transiti bir Burç'tan geçiyor. Ne kadar zamanda geçecek? 7 yılda geçecek. Bakın ben mesela Uranüs'ün boğaya girişini hatırlıyorum. Ne oldu? Bitcoin coştu. Ondan sonra e, Satürn'e kare yaptı. Ne oldu? Bitcoin down. Tak. Felaket bir şekilde yıkıldı. Şimdi tekrar bir de orada e, Satürn retroya girdi. Daha da girdi. Satürn retroda alanlar tabii ki tekrar yukarı doğru çıkıyor. Şimdi bu bir örnek. Bunu niye anlattık? Sizin arkadaşlar bireysel haritanızda Satürn transiti kişisel gezegeninize açı yaptığında, diyelim ki Merkür'ünüze, tamam mı? Orada bir örnek vereyim, sözleşmelerle ya da zihinsel anlamda kendini daha somut, daha net bir şekilde ifade etmeni ya da kare yapıyorsa kısıtlanmanla ilgili şak diye anında kendini belli ediyor. Ama Uranüs'te kare yaptığında ki bu süreç yani aylarca sürüyor, senin hayatında köklü bir şeyler değiştirmeni istiyor. Ne bileyim eşini değiştirmen istiyor, evliliğini değiştirmen istiyor, evini değiştirmen istiyor, arabanı değiştirmen istiyor. E bu böyle zınk olacak bir şey mi? Bir anda olacak bir şey mi? Allah'ım hafaza yani bir anda olduğunu düşün ne olur biliyor musun? Gümbürrütü'ye gidersin. Niye <gülüyor> gidelim şimdi? Gümbürrütü'ye. R'ler böyle sert basıyor. Satürn'ün R'lere böyle gümbürrütü'ye gidersin. İşte bu arkadaşlar böyle gümbürrütü'ye gitmemek için hani şey vardır. Bazı insanlar şöyle düşünür. Allah dualarımı neden kabul etmiyor? Belki Allah kabul etti de sürece bıraktı dualarını. Çünkü düşünsene insan kafasından her geçen şeyi Allah anında verdiğini. Başımıza ne büyük belalar açardık değil mi? İşte arkadaşlar Satürn transitinde de böyle gezegenlerle yaptığı, yani kolektif gezegenlerle yaptığı bu transitler başımıza böyle gelebilecek durumları bir anda getirmemesi için, sindire sindire, yedire yedire getirmesi için Arkadaşlar böyle bir durum oluyor. Güldüğüme bakmayın ama hakikaten insan biraz böyle sinirden de gülüyor yani. Çünkü yani astrologsanız gerçekten bunları görüyorsunuz. Ya şöyle düşünün ya. astrologsun ve ne zaman boşanacağını biliyorsun. Tamam mı? Yani ya da bir problem yaşayacağını biliyorsun. Ve buna engel olamayacaksın. Bilmek bunu yet çözmüyor arkadaşlar. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Hayat kader en çok böyle Başınıza gelen şeyleri seçemiyorsunuz ama onlara vereceğiniz tepkileri seçebilirsiniz. Onlara da vereceğiniz tepkileri seçebilmeniz için çok ciddi metanet sahibi olmanız gerekiyor. Çok ciddi farkındalık sahibi olmanız gerekiyor. Ne kadar büyük farkındalık sahibi olursanız olun hepsi bir yere kadar. Çünkü insanız ve bir yere kadar tahmin edebiliyoruz. Evet. Bunları size genel anlamıyla bahsettik. Kişinin dedik bu bahsedilen ikinci grup transitlere ne derece farkında olduğu büyük oranda kişinin kendi iç yaşamının ne kadar bilincinde olduğu ve bu gezegenlerin doğum haritasındaki açılarına bağlıdır dedik. Az önce bahsettiğim konu ve kişisel olarak ben Satürn, Jüpiter, Uranüs, Neptün, Pluto'ya tam veya tama yakın 10 derecelik orb içinde Transit yaptığı durumlarda son derece önemli deneyimler gözlemişimdir diyor. Stefan arıyor ve ben de aynı şekilde katılıyorum. 10 derece yaklaştığı zaman rüzgarları gelmeye başlar arkadaşlar. Tufanın rüzgarları. Ancak bu transitler esnasında meydana gelen herhangi bir şeyin derin anlamının aylar hatta yıllar geçene kadar bütünlüğüyle belirleşmemesi daha sık rastlanan bir durum. Neden? Çünkü mesela Satürn Uranüsü ya da Satürn transiti Uranüs'te yaptığı açıları 7 sene süreceği için sen o 7 sene zarfında büyüyorsun, olgunlaşıyorsun, gelişiyorsun ve bir şeylere bakış açın değişiyor. İşte bu yüzden, bu yüzden Bu yüzden her gece ben her gece üzülmüşüm O yüzden her gece bu aşkın diline düşmüşüm diyor ya Mirkelam İşte o geceler, o gündüzler ve o zaman dilimleri ne oluyor? Sindire sindire gittiğinden siz bunu o dönemde çok böyle sert bir şekilde algılayamayabiliyorsunuz. Aşağıdaki temel prensipler Satürn yani biraz sonra size bahsedeceğim temel prensipler Satürn transitlerinden herhangi birine uygulanabilir. Sadece anahtar kavram Satürn tarafından aktive edilen gezegen tarafından temsil edilen yaşam deneyimi boyutuyla ilişkilendirilmesi yeterlidir diyor Stefan. Bunlardan ilk arkadaşlar Satürn daima söz konusu alanda olan ritmi yavaşlatır. Yani Satürn transite almaya başladığınız zaman hayat sizin için ne oluyor yavaşlıyor. Ancak olan biteni yavaşlamakla ve kişiyi zaman zaman bu olanlar ne zaman bitecek diye hissetmekle deneyimimize odaklar. Yani işte dersin ki sade saatiye girdim bilmem nereye girdim şuraya girdim bu sene girdim. Yedi buçuk yıldır bu şey bir bitmedi. Bugünler nasıl kurtulacağız dersin değil mi? Dersin. Nedir bu başımıza gelenler dersin. İşte o zaman ne oluyor? Bu olanlar ne zaman bitecek Sor, soruyorsan bir alanda. O alanda muhtemelen Satürn var hayatında. Şimdiki anı yaşamamızı sağlar ve enerjinizi odaklanmamıza yoğunlaştırarak korunmamıza yardımcı oluyor. Neden? Sen mesela diyelim ki bir durum atlattın. Ne bileyim işinden kovuldun. Ya işinden kovuldun, iş arıyorsun ama öteki tarafa o kadar çok kafan takıldı ki işte bana şunu yaptılar, böyle yaptılar vesaire yaptılar. Mahkemeye verdin, süreci uzadı, işte aylar sürdü, yıllar sürdü. Hala kafan orada ve enerjin oraya gitmesi senin yeni bir iş bulamamana neden oluyor. Çünkü enerjiyi odaklaman gerekiyor. İşte o dönemde Satürn sana geliyor, atın gözlüklerini giydiriyor ve atın gözlükleri şöyle ya. O böyle olduğunda arkadaşlar ne oluyor? Sen sen başka bir yere bakma diyor odaklan işine gücüne bak düşünme bunları diyor düşünme duygulama diyor duygulama yaptığın zaman diyor gider diyor işler bereketini bozarsın diyor. Orada sen tamamen artık hiçbir şey yapmadan o Satürn alanında faaliyet gösteriyor. İşte bu yüzden de şimdiki anı yaşamamız anı yaşamak demek hani vur patlasın çal oynasın anlamında değil. Anda kalmak. Zihin çalışma hızınızı ana çekmeniz gerekiyor arkadaşlar. Zihin çalışma hızınızı geçmişten ve gelecekten kurtarıp şimdiki ana getirmeniz gerekiyor ki bunun teknikleri ve bizim danışmanlara anlattığımız bazı yolları var. O, onları yaptıkları zaman o enerjiyi kendilerine daha fazla odaklayabiliyorlar. Burada Stefan sadece olayı yüzeysel olarak söylemiş. Bu durumu yaptığımız zaman diyor enerjinizi korumaya yardımcı olur diyor. Evet. İkincisine geldiğimizde arkadaşlar Satürn transitleri kişinin ilgi ve farkındalığını derinleştirip odaklarken aynı zamanda kişiyi daha tarafsız ve mesafeli yapar. Bakın bu çok önemli. Ne diyor? Satürn transitleri kişinin ilgi ve farkındalığını derinleştiriyor. Artık sen ak sakallı ak olma yolunda giderken sakallı değilsek işte kimisinde beyazların çoğalması, idrak kapasitesinin olması, ani tepkiler vermemek, daha olgunlaşmak. E, farkındalığın derinleşip odaklanıyor bu sayede. Aynı zamanda kişiyi daha tarafsız ve mesafeli yapıyor. Yani ha sen haklısın sen değilsin filan demiyorum da dur bakalım bu işin altında bir şey olabilir ya da o konuyu bana anlattı. Belki o olay sadece onun anlattığından ibaret değildir. Belki o sadece kendi bakış açısını anlatıyor olabilir dersin. Bu şekilde böyle lambur gümbür adamın egosunu haklı çıkaracak şekilde demezsin. İşte ben sana demedim mi, ben sana demedim, ben sana demedim mi onlarla yapamazsın demedim mi? Sen beni dinlemedin böyle dersin. Böyle der der der der der sana da kafayı yedittirir. Sen de en sonunda kafayı yemiş olursun. Çünkü ben sana demedim mi de olmuyor. Çünkü senin orada bir zamanın geçmiş ve o orada yaşadığın aslında güzelliklerden de bir haber gibi. İşte burada ne oluyor? Olayı sen objektif değerlendirebilme ölçeğine geliyorsun. Örneğin Venüs'te açı yapan Satürn sevgiye karşı tutumunuzda daha tarafsız ve mesafeli olacağınıza aynı zamanda bu süre esnasında da sevgi alışverişinde daha derin bir yetenek geliştirebileceğinizi gösteriyor. Çünkü siz o sırada onlar, onlara daha odaklanmışsanız ve tam olarak ne yapmakta olduğunuzun, sevgiyi kiminle paylaştığınızın ve bunun sizin için ne anlama geldiğinin daha fazla farkındasınızdır. Evet. Yani sevgideki derinliği öğreniyorsun. Nasıl öğreniyorsun? Mesela şimdi sevgi ne? Venüs. Tensel bir sevgi değil mi? Senin tensel sevgiden ilahi sevgiye geçebiliyor olman için Satürn sınırını aşman lazım. Anladın mı? Satürn burada seni zorluyor. Ne yapıyor? İşte Venüs'te açı yapan bir Satürn'de sevgiye karşı tutumunu daha tarafsız daha mesafeli ben tamamen kendimi kaptırmayayım ya da kendimi kaptırsam bile bu insani sevginin ötesine geçecek şekilde acı çekerekten o materyalize ettiğin sevgiyi paraya bağladın İşte ben bu adamla parası için beraberim ya da işte ben bu kadınla sadece güzelliği için beraberim diyorsun ondan sana çekmediğin zulüm kalmıyor Ondan sonra aşka inancım kalmadı hiç diye şarkılar söylemeye başlıyorsun. Ama ne oluyor? O olmuyor. Diyorsun ki aşk ve sevgi hayatın içinde var. Aşksız sevgisiz yaşanmıyor. Eğer aşkı sevgiyi kapatırsan herkese karşı kapanıyor. Eğer aşkı sevgiyi açarsan bu sefer sevmediğin insanlara da açılıyor. Ne yapsam ne etsem derken diyorsun ki yaradılanı severim. Yaradandan ötürü. Nereye çıkıyor iş? Mevlana'ya çıkıyor. İlahi aşka çıkıyor. İşte o Satürn sınırını aşmak böyle bir şey. Öyle diyor Yılmaz Erdoğan. İşte öyle bir şeydi. Bir mevsimin şarkısı ya da mevsimlik bir Vivaldi sancısı. Evet. Vivaldi sancısını bilir misiniz arkadaşlar siz? Vivaldi sancısı. <gülüyor> Kalbimizin nameleri. <gülüyor> evet. Devam edelim. Ne dedik? Çünkü o sırada artık hani odaklandığınız e, konular, e, ne yapmakta olduğunuz ve sevgiyi kiminle paylaştığınız ve bunun için, sizin için bu sevgiler ne anlama geldiği konusunda artık sizin derin bir hatta derin demeyelim mi derin derin bir farkındalık oluşuyor. Evet. Üçüncü bir durumu var arkadaşlar. Yine Satürn transiterinin. Genellikle ilgi alanında yaşamınıza, Yaşamınız <gülüyor> arkadaşlar kusura bakmayın da hakikaten <gülüyor> nasıl diyeyim kaderin eli kaderin eli evet kaderin eli gerçekten zor zamanlar bunlar Saturn translere alıyorsun Saturn translere alıyorsan o ilgili alanda yaşamınıza kaderin eli dokunarak bir şeyleri meydana gelmesinden neden olmasa ve size o alanda korkularınızla yüzleşmeye zorlaması şeklinde algılanıyor. Korksan da korkma sen de. öleceksin. Mezara gireceksin. Okuyacaklar, gönderecekler. Ve bu dünya kimseye kalmadı. Ne diyor Yunus Emre? Gelin danış olalım, işin kolayını bulalım, sevelim sevelerim dünya kimseye kalmaz. Evet aynen. Bazen bunlarla yüzleşmek zor ve katı olabiliyor. Hani ben şunu da gördüm. Adam kişisel gelişimci orada burada bir sürü şey anlatıyor. Ben tanıyorum. Ne bileyim işte eşiyle arası bozuk ya da işte babasıyla annesiyle arası bozuk. Yok diyor hayatta diyor barışmam ben onlarla. Diyor. Ulan millete akşama kadar bunu anlatıyorsun sen. Önce sen oradaki şeyi kendinde onu bir ara bul. Ama bakın bu şu anlama da gelmez. Bazı insanlar vardır. Kendi yaralarını tedavi etmek için yola çıkarlar ve kendi yaralarını tedavi ederken başkalarının yaralarını da tedavi etmeyi öğrenirler ki buna astrolojide şiron etkisi denir. Ancak bu bahsettiğim olay yani herkese bunu anlatıp bu alanda hiçbir adım atmayanlar için. İşte bundan dolayı da arkadaşlar yüzleşmek bazı durumlarda yüzleşmek çok katı olabilir. Ancak yaşamın o alanında deneyim yaşamak için daha güvenli ve gerçekçi bir yaklaşım oluşturacaksanız Farkındalık gerekli bir adımdır arkadaşlar. Farkında olmadığınız bir şeyi adımını atamazsınız. Farkındalık demek durum, WhatsApp ne var? Yani ne var anlamında hani WhatsApp ne var? Durum ne? İçinde durumumuz nedir? Ama bunu analitik değil böyle kalbinle, ruhunla içinde bulunacaksın o durumun. Evet, üçüncü bir şıkka geldiğimizde de. Eğer kişinin bütünlük içinde ve kendine karşı sorumluluklarıyla uyumlu yaşamak istiyorsa, Satürn transitleri yapılması ve karar verilmesi gereken şeyleri gösteriyor. Neden? Çünkü arkadaşlar sen o transite aldığında seni belki o Satürn transite hayata bakışındaki o çocuk alanından çıkarıp olgunluk alanına geçirecek. Ve dolayısıyla da senin, Kendine karşı sorumluluklarım var, başkalarına karşı sorumluluklarım var ve hayatta uyumlanman gerekiyor artık. Öyle ben estim, gürledim, işte ergenlik şey gibi döverim, kodum mu oturturum, bir kafa atarım falan öyle şeyler yok. Onlar bir kafa, bir göbek olursun köstebekte kaldı ve oldun köstebek. Niye? Çünkü hayatına Satürn geldi. İşte bu yüzden de artık hayatına bazı şeylere karar verip o alanda adımlar atman gerekiyor. Bir diğer şıkka geldiğimizde arkadaşlar Satürn transitleri ile ilgili deneyim boyutunu daha belirginleştirilmesi ve somutlaştırılması için kişiye ciddi anlamda baskı yapar ve kişinin o deneyimlerinin alanında tavır ve önceliklerini sınama yöntemiyle yaşamın alanına daha gerçekçi yaklaşmasını sağlar. Mesela bir balık burcusundur, hayal dünyasında yaşıyorsundur, kendine bir o hayatın faturalarıyla, giderleriyle karşılaşman gerekiyordur, onları anlaman gerekiyordur, ödenmesi gereken bir sürü şey vardır. Ne yapacaksın? Oturup hayal kurarak bu işlerin çözülmediğini ama diğer taraftan çalışılması da gerektiğini anlıyorsun. İşte bu da senin o hayatın gerçek yüzüyle tanışmana tuz torbasını boyuna geçirmene sebep oluyor. Diyorsun bu hayat mı? Bu hayat mı? Böyle mi olur? Ne güzel Söğüt Gölgesi'ne geçelim gökyüzüne de gözlerimizi dikip yatalım değil mi? Evet. Huzur verici bir alan olsa keşke böyle ama bazen böyle oluyor. Bazen de olmuyor. İşte arkadaşlar kişi belli bazı standartlara uygun olup olmadığının belirlenmesi için ya şartlar tarafından sınava tabi tutulduğunu ya da yaşamın o alanın ye yeni edindiği değerlerine ve kişisel ihtiyaçlarına uyup uymadığını incelemek için içsel bir dürtü hisseder çünkü o alana çekiliyor mecbur. Kişi her şeye sahip olamayacağını anlar. Bakın bu da çok önemli. Kişi her şeye sahip olamayacağını anlar. Ne bileyim işte gidersin birine aşık olursun. Dersin ki ben bu kızı işte an işte yapacağım. E, ikna edeceğim ya da ben bu olanı seviyorum. Bu oğlan benim olacak falan. Ama bir güzel avcunu yalarsın. Niye o senin olmaz ve orada bu durumla karşılaşırsın. İşte dersin ki ben işte yedi katlı gökdelen dikeceğim. Bir ev bulunduğuna şükredersin, girersin oturursun. Çünkü elindeki mevcut olanın değerini bilmektir teşekkür etmek. Teşekkür ettikçe hayattaki bazı şeyler artar. İşte bu da ne oluyor? Hayatta her şey sahip olma, olamayacağını anlıyorsun. Zaten senin natal haritanın sana vaat ettiği potansiyele göre. Yani herkes bu dünyaya zengin olmaya gelmiyor. Arkadaşlar böyle bir yanılgı var. Şimdi özellikle ekonomik durumu, Böyle karışık olan ülkelerde ve 3. Dünya ülkelerinde ve daha 4. Dünya ülkelerinde böyle bazıları aniden sebepsiz zenginleşiyor. Ve bu sebepsiz zenginleşenler gördükçe insanlar arasındaki dürüstlük ve hiyerarşi bozuluyor. Hiyerarşi bozulduğu zaman başlarına felaket çekiyorlar. Başlarına felaket çekmelerin ana sebebi bu hiyerarşik yapının bozulması. Çünkü bir hadis-i şerifte ne deniliyor? İşi ehline vermezsen kıyameti bekle. Bu çok büyük laf. Ayet gibi laf. Hadistir ama ayet gibi laf. Neden? Çünkü oradaki e, mevzu hiyerarşiyi bozduklarında insanların başlarına e, yani işi ehlini vermediğini düşünün. ya. Şimdi mesela arabanın lastiğini patlat patlak. patlak Dördüzünü anlamayan birisi yaptı. Civatayı da takmadı. Sen de yolda giderken tekerlek çıktı ve öldün. Al. Bu bir felaket. İşte bu felaketleri çağırıyor. Burada demek istediğim Herkes her şeye sahip olamıyor. Çünkü bazı insanlar bu dünyaya ilim tahsis etmeye gelmişler. Bazıları günün gün etmeye gelmişler. Bazıları işte bürokrat olmaya gelmişler. Bazıları siyasetçi olmaya gelmiş. Bazıları aşçı olmaya gelmiş. Bazıları lokanta açacak. Bazıları e, basma satacak. Bazıları kumaş basma yani o eskiler bilirler. E, bazıları bakkal dükkanı açacak. Bazıları da benim gibi çıkacak anlatacak. İşte dünya böyle bir yer. Herkes için farklı görevlerin tahsis edildi. Bir alan. Böyle hani sırf zengin olayım, gerisini halledeyim değil. Mesela buna en büyük örnek inşaat mühendisleri vardır. Makine mühendisleri vardır. İşte mimarlar vardır. Ama en çok parayı müteahhitler kazanır. Neden? Halbuki en çok bilgili olan kimde? En çok bilgili olanlar tabii ki Mimarlar, mühendisler ama parayı müteahhit kazanıyor. Anlatabilir mi? Para kazanmak başka bir iş, ilim tahsis etmek başka bir iş. O yüzden de herkes arkadaşlar her şeyi sahip olamayacağını bu satürn dönemlerinde anlıyor. Bu sınav kişinin farkındalık derecesine göre sınırlama ve hüsran şeklinde algılanır. Bak hüsran deyince Cecel'in bir şarkısı vardı. Hüsran diye bağırıyor. Aklıma şey geldi bu hüsran deyince. Ben liseye giderken benim bir tane biyoloji hocam vardı. İsmini versem mi acaba burada? Neyse. Çok tatlı bir adamdı. Adam ODTÜ biyoloji mezunu ve lisede derse giriyor. Dedi ki birkaç ders daha vardı onları verseydim eczacı olacaktım dedi. Vermedim dedi. Ben de öğretmen olmak gibi bir idealim vardı dedi. Benim dedi, komşu var dedi. O dedi eczacı oldu dedi. Geldi dedi eczane açtı dedi. Bizim köyde de Çavlarhisar'ıydı o. O Ayizono'yu diye bir antik kent vardır Çavdarhisar'da. Zeus tapınağı diyorlar ama orası tapınak değil. Orası bir kiler aslında. E, i̇lginç bir yerdir. Önce zindan diyorlardı. Sonra e, böyle tapınak diyorlar. Bu antik kentlerin çoğu tapınak değil arkadaşlar. E, neyse. O dedi eczacı oldu dedi. Köşeyi döndü dedi. Biz daha hala dedi görüyorsunuz diyor sürtüyoruz diyor. Hakikaten adam gelirdi. Dersi dinleyen dinlerdi. Dinlemeyen dinlemezdi. Ve giderdi. Adam o kadar bilgili bir adamdı ki. O kadar bilgili bir adamdı. Otlu biyoloji mezunu. Bir eczacıdan daha fazla bilgisi var. Kimyada, biyolojide, şunda bunda. Ama gel gelelim. Orada birisi eczacı açıyor. Ve çok daha belki az bilgilerle. Ama birisi köşeyi dönüyor. İşte burada hüsran kalbim diyor ya geceli. böyle bir durum oluşuyor. Neden? Çünkü o adam o adam ezacılıkla yapamaz yani. Çünkü o adamın tabiatı bilgi, bilim adamı olmak üzere. Ancak böyle bir baskı ilgili yaşam alanında kendine güvenin ve içsel kuvvetin artmasına sebep olur. Peki ne yaptı hoca? Şu an ne yaptığını inanın ben de bilmiyorum ama büyük ihtimalle lisede daha fazla yapamayıp üniversiteye akademisyen olarak gitmiş olabileceğini tahmin ediyorum. İnşallah da öyle yapmıştır. Satürn transleri gerçek yeteneklerinizin ne olduğunu ve çabalama sonucunda neler elde ettiğinizin farkına varmak yoluyla temel olarak ilgili yaşam alanında güveninizi oluşturmanıza yardımcı olabilir. Yeteneklerinizi daha gerçekçi olarak bilmeniz durumunda kendi hayatınız için daha fazla sorumluluk almaya başlayabilirsiniz. Çünkü hayat size öyle bir vuruyor ki hayat size öyle bir hani gözünü aç diyor ya da işte sıkı tut diyor ki orada artık level atlıyorsunuz. Bir diğer nokta da arkadaşlar Satürn transitlerinin yaşamın hangi bir alanında aşırı gurur, aşırı aktive aktivite, aşırı bağlılık, aşırı bağımlılık ve hatta aşırı inanç gibi kişinin yaşamında aşırı olan ne varsa onu ölçülü bir hale getirmeye çalışır. Çünkü o Satürn sizi hayatın uçlarında alır, onu orta sınıfa çekmeye çalışır. Çünkü yani elden örneksiz olma diye. Şimdi benim mesela bir tane bu örnekle alakalı o hayatın uçlarında yaşayan bir tane tanıdığım vardı. Bunlar arkadaşlar çok enteresan tiplerdi. Hani bayağı bildiğiniz serserilik yapan gençlerde. Yani o derece bazı şeyler yaparlardı ki işte Fenerbahçe şampiyon olduğunda konvoyun içine Galatasaray bayrağı ile ee girerlerdi. E tabi ne oluyor? Herkes koru halinde ötekilere sövüyor. Onlar da hani birisi bize çatsa da kavga çıkarsak falan diye böyle bakan tipler yani. Tamam mı? Böyle, böyle marjinal kafalar yani. İşte ee içerler, dağıtırlar falan filan böyle bildiğiniz aşırı serserilikten uç noktasında tiplerdi bunlar. Sonra bunlar arkadaşlar bir gün nasıl olduysa bir tane alimin kitabıyla tanışıyorlar. Bu alimin kitabını bir okuyorlar. Zaten okudukları ya da dinliyorlar. Kitapta okumaz bunlar. Çünkü bunların okuduğu en son kitap Cin Ali. Bunlar bir dine imana geliyorlar. Adam şimdi hoca olmuş. Diyor ki yani burada da kendine adamış o fikir akımına. İşi gücü çalışmayı her şeyi bırakmış. Ben diyor işte insanlara doğruyu gerçeği anlatıyorum falan filan diye bir adamıyla kendisini çıkarmış. Şimdi diyeceksin ki hocam bu iyi bir şey değil mi? Değil. Neden değil biliyor musun? Bu aynı adam serserilik yaparken de hayatı uçta yaşıyordu. Kendisini iyilik yap yapıyorum rolünde adadığı zaman da hayatı ileri uçta yaşıyor. Adam diyor ki ben diyor Önceden diyor şeytanın askerleriydik biz diyor. Hakikaten şeytanın askerleriydi yani. Bunu ben demiyorum ha. Kendisine yaptığı bir yakıştırma. E şimdi dine imana geldi. Ne oldu? Hala da, hala da aslında yine şeytanın askeri. Fakat aradaki fark ne biliyor musunuz? Bu sefer şeytan ona sağdan yaklaşıyor. Evet sağdan yaklaşıyor. Çünkü sen hayatın uçlarındaysan bir bu ucundaysan, bir bu ucundaysan, dengeye gelemiyorsan şeytanın insana yaklaşması vardır arkadaşlar. Sağdan yaklaşması, soldan yaklaşması, önden yaklaşması, arkadan yaklaşması. Bunlar Kur'an-ı Kerimsel deyimdir. Tamam mı? Adam mesela şeyde neydi o IŞİD'çılar? Adamlar Allah Allah nidalarıyla cihat yapıyoruz diye milletin karısına kızına tecavüz ettiler. Orada Müslümanlar da var, başka dinlerden insanlar da var. Değil mi? Bunlar da iyilik yaptığını zannediyor. Siz hiç iyilik yaptığını söylemeden cihat yaptığını milletin bu şekilde şey yaptığını duyan duydunuz mu hiç? Hepsi onların iyilik yaptığını zannediyor. Anlatabildim mi? Yani o adamlara da şeytan sağdan yaklaşıyor. Aynı şekilde bu adamlara da şeytan sağdan yaklaşıyor. Ya aç kardeşim kendine oku. Şu anda dokunuyorsun. Kelimenin anlamını yazıyor. Başka bir şey. Hani tam okusunlar gitsinler iyi bir şey. Bunlara benim hiçbir lafım yok. Yani sadece burada benim anlatmaya çalıştığım şey Satürn döneminde o döneme girdiğin zaman hayatı iki uç noktasında alıp seni orta levele geçiyor. Çünkü İlkinde gittin, sokak sersesi oldun. Şeytanın soldan yaklaşan askeriydin. Şimdi de gittin, aşırı dinci oldun. Bak dinci diyorum, dinler demiyorum. Dinler insan başkadır. Sen bir şeye şey yaptın, misyona soyundun. Senin ilmin ne? Sen Kur'an-ı Kerim'deki e, astroloji ayetlerini bilmezsin. Bu yıldızların yerlerine yemin olsun ki ayetini anlamazsın. Kalkarsın, astroloji caiz değil diye cuhelâ Ekber bir fetvada bulunursun. Ona buna ön ayaklık yaparsın. Ondan sonra Gel bakalım Neymiş efendim kendi adamış da insanları doğru yola çağırıyormuş da bilmem ne yapıyormuş da Sen hala şeytanın has askerisin. Hem de has. Niye biliyor musun? Sen Hala Hayatı uçlarda yaşıyorsun. İşte Satürn niye geliyor? Önceden insanları yoldan çıkarıyordun ya da insanlara e, serserilik yapıp zarar veriyordun. Şimdi de insanlara sanki öbür dünyaya gidip gelmiş gibi bir takım anlatımlara girip e, insanlara kendi kafandaki doğruları vesairede bir şeyleri lanse etmeye çalışıyorsun. Ne yapacaksın? Tanrı'nın gözüne girecek ya adam. Bir numaralı eleman olacak ya onun has kulları arasına girecek ya. Ya aç, aç, aç oku önce sen. Hani Kur'an'ı okumaya çalış bir şeyler yap. Bir, bir şeyler yap yani. hani Burada işte böyle durumlarda bu insanların arkadaşlar insanlara zarar vermesini önlemek için Allah bizim Satürn adında söylediğimiz bu sembolü meleke olarak o insanların hayatına koyar. Ve o insan hayatına girdiğinde o Satürn döneminde o uçlarda yaşamaya devam ederse Başına gelmeyen kalmıyor. Tamam mı? Ve bunlar başına gelmeyen kalmıyor derken başına bir şeyler gelebilir, gelmeye de bilir. Eğer çok büyükse şeyleri başka taraflara da şey yapar. Biz burada Allah adına konuşamayız. Biz burada sadece vurgulamak istediğim şey Satürn'ün insan hayatında bir dönemi anlattığı o dönemin de insanın işte bu uçlardan merkeze çekilen dönemlerden bir tanesi olduğu konusu. Arkadaşlar çok uzun oldu bu e, ders. Ama güzel oldu. Yine çok şey öğrendiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olduğunuz için ayrıca teşekkür ederim. Ele almam istediğiniz konular olursa bu videoların altına diyebilirsiniz, yazabilirsiniz. Eğer bu anlattıklarından memnun oluyorsanız, memnun olduğunda yazabilirsiniz. Sonraki bölümlerde Tekrar görüşelim arkadaşlar. Ama sonraki bölümde ne anlatacağız biliyor musunuz? Satin Transitin'in, Satin Transitin'in evlere geçişini anlatacağız. Yani evlerden geçiş. Hangi evden geçtiğinde mesela ne tür etkiler oluyor. Hani ama böyle biraz yine derinlemesine gireceğiz. Şimdiden o bölümde görüşmek üzere.